Allahummsallii ve sallim ve barik seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in amillahi ve iftali. Geçtiğimiz bölüm Errahman ve er Rahim ismi şeriflerinin futuhat-ı Medine çerçevesindeki hikmetlerini beyan etmeye gayret ettik. Yeryüzünde var olan her şey bir imkan, bir de mümkünle yakinen ilişkilidir. Yani bir şeyi meydana getirebilmek o şeyden bir şey oluşturabilmek için önce bir mümkün gerekir, ardından da bir imkan gerekir. Tabi bu bizim hayatımız için. Halbuki yaratılış açısından bakıldığı zaman bizler mümkün ve imkanı sanki kendi elimizdeki bir gerçek gibi zannederiz. Suyu kaynattığımız zaman onu biz kaynatıyoruz deriz. Kur'an-ı Azimüşşan'ın hakikat ve hikmetince Cenab-ı Hak, her şeyi yaratmış olan olması hasebiyle bu özelliği iyi anlamakta fayda var. Bu özelliği iyi anlamak aynı zamanda bir Müslümanın kendi hayatında onlardan hasıl olan illetlerle karşılaştığında imkansız bu işin mümkünatı yok gibi cümleleri kurmasına veya bu imkanı ben oluşturdum bu mümkün ancak benimle mümkün demesine vesile olabilir. Bu da erbabı hikmet açısından ele alınırsa hem aziyete karşılık bir kuvvet iddiasıdır ki bizim hayatımızın nefs-i ile mücadele aşamasında en büyük tehlikelerden biri olarak karşımıza çıkar. O zaman gelin bu dersimizde önce imkanın ne olduğunu ve nasıl yaratıldığını ifade edelim. Bunun için hala Besmele-i Şerif'teyiz. Bismillahirrahmanirrahim'in Rahman ve Rahim kısmını ifade etmiştik. Futoat'ın Medine'nin penceresinden. En başta bir harfe ba var. Ardından da isim kelimesi var. Bir ismi. Bu isimler Allahu Züccelal'in yaratmış olduğu imkanlar bütünü olarak da adlandırılabilir. Ne demektir bu kısaca ifade etmek gerekirse? Bir su bir imkandır. Allahu Züccelal tarafından yaratılmıştır. Suyun imkanları vardır. Yani belli çizgilere kadardır. Bu çizgilerden ötesine geçebilmek, suyu demir gibi kullanabilmek istiyorsanız imkanın içindeki yeni imkanlara ancak ve katiyetle mümkünlerle gidebileceksiniz. İmkanlar o mümkünler dairesiyle hasıl oluyor. Bir şey önce mümkün olur, sonra imkana hasıl olur. İmkanın varlığıyla karşılaştığımızda ise bizler onu tanımaktan çok onu tahakkümat altına alarak kendi elimizle önce onu yenilemeye çalışırız. Halbuki basit bir ifadeyle şunu söylemek gerekir. Bir masa imal etmek isteyen marangosun kullanacağı ahşabı iyi tanıması lazımdır. İmkanları nelerdir? O ağaç ne kadar yük kaldırabilmektedir? Boyandığında istenildiği biçimde kendini gösterebilecek midir? İmkanlarını tanımadan herhangi bir ağaç olsun yeter ki ondan masa yapalım derseniz, insanların hizmetine sunduğunuz andan itibaren pek çok zorlukla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden Cenab-ı Hak her şeye isim atfetmiştir. Ihlamur ağacı, gül ağacı gibi. Her birisinin ayrı bir taşıma kapasitesi, ayrı bir imkanı vardır. İnsanoğlu maddeyle tanışıp o maddenin üzerindeki imkanları kullanmak istiyorsa, evvelen bizzat bu imkanların Cenab-ı Hakk'ın adlandırmasında var olan hikmetle tanışmasıyla mümkündür. Cenab-ı Hak yarattığı her şeyin hikmetini tabiri caizse imkanını ondan hariç ayrıca yaratmıştır. Bu ayrı yaratılışlar bir araya geldiğinde elimize bir gül ağacı oluşabilir. Yani gül ağacının imkanı gül ağacı olduğu için değildir. Eğer böyle olsaydı tarihin farklı dönemlerinde bizler ondan hasıl olacak başka imkanları kullanamazdık. Bir örnek vermek gerekirse Hz. Musa Efendimizin elinde bir asa vardı. Bu asada bir ağaçlandı. Bu ağacın imkanı ona dayanmak, ona tutunmak, bir yere tırmanırken ondan yardım almak üzerineydi. Ancak imkanı ağaçla beraber yaratsaydı Cenab-ı Hak, o ağacın bir canavar, bir yaratılış aşamasında firavunun diğer adamlarının elindeki o bütün ejderhaları bugünün tabiriyle yutması mümkün olmazdı. Elbette bizi dinleyen dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak her şeyi yaratmaya kadirdir. O anda onu öyle tercih etmiş olamaz mı diyecekler. Bunda hiçbirimizin şüphesi yok. Ama bir hakikat var. Sihirbazla Hz. Musa Efendimizin elinde tuttuğu baston arasındaki fark birinin bilimsel, birisinin bilimselliğin içinde bir sihirbazlıkla alakalı olduğudur. Bir şeyi sihirbazlık yoluyla, kendi vahyettiği peygamberine eğer Cenab-ı Hak yaptırıyor olsaydı, peygamberlere sihirbaz diyen insanlar haklı çıkarlardı. Halbuki hiçbir peygamber sihirbazlıkla değil, imkanları ayrıca yaratıldığı için, o ayrı yaratılan imkanlara Cenab-ı Hak kullanma hakkı verince, o imkanı kullanmaya başlamıştır. Yani tarihin bir başka döneminde, Hz. Musa'nın bir anda gerçekleştirmiş olduğu bu hakikati bilim mutlaka kullanacak. Ve o gün şunu anlıyor olacağız. İmkanlar maddeden ayrıca yaratılmıştır. Öyleyse maddede var olan bizim bildiğimiz imkanlar şu ana kadarki bilgimizle alakalıdır. Eğer bu bilginin hasına ulaşmak istiyorsanız, Burada elbette Hazreti Ali Efendimiz'in beyanatına gideceksiniz. Bismillahirrahmanirrahim cümlesinin içinde harfi bağda nokta olmak. Cahillerin büyüttüğü o noktanın özüne varmak. İşte o özde mümkünle alakalı bir şey ki onu da haftaya ifade etmeye gayret edelim. Haftaya inşallah yeniden görüşmek üzere. Kalın sağlıcak.